Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar discordda sınırsız üye kasma taktiğiyle karşınızdayım Sınırsız diyorum çünkü sınırsız bir taktik yapabileceğiniz bir taktik arkadaşlar biz aslında bunu böyle bir ekipçe falan kasıyoruz gördüğünüz gibi. Burada ekipçe kasıyoruz arkadaşlar. Aslında ekipçe de mi pek birbirimizden bağımlı hani kasmıyoruz, bağımsız kasıyoruz ama neyse. Şimdi bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın gençler. Çok çok çok hızlı biliyoruz. Şimdi e, hadi videomuza geçelim. Evet bu videodaki sitemiz arkadaşlar join for join Bu arada da hemen şu, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar fazla uzatmayacağım ee, Bu videoya 150 like gelirse arkadaşlar bedava video alma videosunun part 3'ünü çekeceğim arkadaşlar Şimdi e, açıklama kısmında bu sitemizin linki var arkadaşlar gelip kesinlikle Şimdi login diyoruz login discord diyoruz arkadaşlar burada hemen şöyle tekrardan bir göstereyim burada sağ üstte geldiğimiz arkadaşlar login var zaten login diyoruz ondan sonra login discord diyoruz arkadaşlar ve böyle atıyor şu profil fotoğrafını gördüğümde içim gülüyor arkadaşlar gerçekten güllesim geliyor neyse ee, hemen arkadaşlar yetkilendir diyelim yetki istiyorsan evet gördüğünüz gibi e, sitemize girdik şu farm butonuna basarak arkadaşlar böyle rastgele e, şeyle ilgili mesela buna tıklayalım arkadaşlar buna tıklayalım arkadaşlar evet tıkladığım zaman gördüğünüz gibi e, sunucuya girmesi lazım aynen neyse o bizi çok da ilgilendirmiyor işte bu yöntemle arkadaşlar e, kasabiliyorsunuz coinlerinizi şimdi ben zaten burada kastım arkadaşlar bayağı yaklaşık bir yarım saattir kasıyorum yarım saattir 85 coin kastım ama çok da yarım saat olmadı 20 dakika falan oldu diyebilirim arkadaşlar Yani bir günde rahatlıkla 1000 coin yani 1000 üye kasabileceğiniz bir şey Aslında kasıp kas böyle sonucularını satabilirsiniz ben de zaten öyle yaptım bayağı da bir geliştim diyebilirim neyse Kastımız diyelim hadi böyle 85 falan oldu arkadaşlar Bye diyelim Ondan sonra bakın burada gördüğünüz gibi sunucularım var burada Mahmut Abi'nin sunucusu var neyse e, test sonuç vesaire var bu ben burada arkadaşlar kendi bot list sunucuma basmayı düşünüyorum aslında ama kendi sunucuma da basabilirim ben şu andaki arkadaşlar kendi sunucuma basacağım size de göstermek amacı şimdi e, bize burada kaç tane üye basacağımızı gösteriyor arkadaşlar hatta Türkçe'ye de çevirebiliyorsak çevirelim arkadaşlar. Neyse ee, Discord haa botunu ekleyelim işte Neyse Kaç tane e, üye alacağımızı yazıyor Hemen ben şuraya arkadaşlar size örnek olsun diye 20 üye yazayım arkadaşlar Fazla da olmasın hatta 80 yazalım ya da boşverin Satın al diyelim arkadaşlar Ve discord botunu öncelikle bir sunucumuzu ekleyelim arkadaşlar Şöyle discord botu dedim arkadaşlar Şöyle kendi devam ediyorum Şöyle bir insanlığımı işaretliyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi geldim hemen şuraya da 80 coin'imi yazdım ve evet gördüğünüz gibi aynen havcamışım ben bu arada farkında değilim neyse ee, şöyle gördüğünüz gibi de yavaştan arkadaşlar dediğimiz gelecek gördüğünüz gibi şöyle geliyor arkadaşlar böyle adada özel davette katılanlar oluyor bazen aynen bu arada botun yetkileri de var arkadaşlar Haberiniz olsun ama zaten alırsınız arkadaşlar Sıkıntı yok Zaten en altta başlıyor Haberiniz olsun yani en altta başlıyor mesela Şöyle baktığımız zaman en altta yetkisi geldiği için sıkıntı yok bir şey yapamayacaktır Neyse zaten burada arkadaşlar yavaştan üyelerimiz geliyor Bu ekranda kalsın üyelerin gelişinde görün Diye bekliyorum arkadaşlar birkaç dakika Şimdi e, birkaç üyemiz gelmiş arada böyle arkadaşlar e, çıkanlar oluyor aynen bu tanıyorum ben vardı. neyse e, Şimdi gençler yani, bu zaten bakın gördüğünüz gibi hep böyle e, şubat pardon ocağın e, şeyini de birinde açmış mesela 2022 Burada mesela e, 12'sinde açmış bak gözlük bir daha profil fotosunu yok yani Yeni böyle açıp açıp mesela mesela arkadaşlar şu arkadaşımız da var aynen gördüğünüz gibi bu arkadaşlar var Böyle ııı e, göz gibi arkadaşlar böyle açıp açıp geliyorlar yani e, böyle bir yöntem arkadaşlar şimdi böyle mesela ııı e, coin'i atıyorum mesela kastınız Yan hesabınızdan kastınız arkadaşlar e, bir tane arkadaşınızı atacaksınız veya yan hesabınızı atacaksınız diye Şöyle mesela hemen benim kaç coin'im varmış gençler 5.75 coin'im varmış Ben hemen arkadaşlar geliyorum şöyle pay konusu kısmında sport e, sunusunda var arada Böyle gördüğünüz gibi e, Trojanlar falan oturuyor, sığınış arkadaşlar bunları tıklamayın Neyse önden pay, e, pardon e, yumuşak, yani soru işareti pay diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kullanıcı etiketliyoruz, ben meme atacağım ve bir koyuna atalım bakalım arkadaşlar. Evet, şu anda zaten atıldı, gördüğünüz gibi. Böyle mesajınız falan silinebilir arkadaşlar, mesajınız silinildi. Böyle mesela şu an oturmuş gözükmüyor ya. Yani. Hemen böyle check kısmına geldim Ondan sonra mesela tekrar gördüğünüz gibi Zaten gözüküyor ee, Bu id kişi 60'ım Arkadaşlar ee, bu arada Plasmic kodun sonucumuzda da gelmişti 1.cc slash plasmic Arkadaşlar gelebilirsiniz Görüğünüz gibi geliyorlar çıkıyorlar Neyse zaten ben bir daha bu sonucumu basmayacağım müzalar vermesin. Neyse e, görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Efsane alt yapılan mevcut arkadaşlar. Gelerek alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açıklamalardaki sunucuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada şöyle bir duyuru yapayım. Botlist sunucumuz açıldı arkadaşlar. Botlist sunucumuza gelebilirsiniz. Şöyle şu tarz botlist bot botlist bot sunucumuz açıldı. Bu arada son hala erişimim yok maalesef neyse bot sunucumuz açıldı gençler ee, burada duyuru falan yapıyorum ee, arada gelebilirsiniz neyse bot ekle kanalımdan arkadaşlar bot ekleyebilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar açıklama kısmında <gülüyor> unutmayın. videoya like ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın seviyorsunuz bye bay bay